Sert Ben de Ben oğlum ben de az önce fare <gülüyor> <gülüyor> çekti. Ben sage atarım burada. Redis oyuncak varsa alsın. Hocam, siz <gülüyor> şey çok tarayız oynarım istiyorsanız oynayacağız. <gülüyor> <hocam gülüyor> <hocam gülüyor> Kanka Bridge, Wraith, Cypher. Büllüğümle oynasın. Ben Brim alıyorum o zaman. Brim oynayayım. Tamam. Tam Kompo mu? Kompo mu? Evet evet geliyor. Tamam. Okey okay mi şu an? Gel sus şimdi geri gelmiyor. Aman aman koruma ya. Şu an okey mi diyorum? Komp. Kanka neyse birisi siktire ediyoruz ya. Okey. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun namı ne lan? ne kırkıya tutamalı. <gülüyor> Burada YouTube'a verebiliyorsun he. Paylaşmam karımı o benim özeliğim. Kıyı salıyoz mu? Aynı Aynı hem dörde üçte hem, e hem bilgisayar kötü yeriz ne? ondan drop He? <gülüyor> Yok be kanka Ne diyeceğim <gülüyor> kapatayım yoksa hey, kapatacaksın sürekli şöyle kapatıyorsun Burası. bak tamam Burası Sürekli ya her aa, el Ananı nasıl Ananı nasıl kim olum? lan bu Gelme sen gelme Ananı nasıl kim? Yanlış kolu çektim kanka Yük al sağlıyorum. Hayır. Deş deşledi Aa, lan. Lambayı yırda, girdi, girdi. Beni biliyor. Lamba var bir. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi <Rush> mi? <'ladı> lan. <gülüyor> yedi, can, yedi canım var, kırk canım var. Gel böyle gel. İyi <gülüyor> <Eyvah>. İki lamba. <gülüyor> i̇ki i̇ki, i̇ki, i̇ki lamba. İki lamba. İki lamba jeti. İki lamba. mı kaçacağım? Nasıl mı kaçacağım? Nasıl mı kaçacağım? Bledin, şork, ya çok açık. A çok açık, açıkta kal. Helal Öldün oldu. Helal oldu. Bir de çok hızlı düştün ya. İlk lamba hızlı ya Hayır, bu, rahatımız. hangi mühendis bunu ortaya yaptı ya? <gülüyor> <Kıyayım> ya <gülüyor> susak kankam, beye. Ya güzel zaman <gülüyor> akıyım. Baba, bilek desteği yok olmamış. Ya yok ben birazdan bilek desteği oynuyorum da şu alttaki ne o ayakları var ya. At. Atma atma. Bence be gelir ya bu el. Bana niye sesler az geliyor şu an? B var. Mid var. E la beni la beni la beni. Gel gelsin. Yok bana. Çok kadar. Çok ular gelsin. Öyle bir tane. Helal oğlum size. Öldürüyorum. Canım yok falan. 55 Brim aldım. Longo öldür. 5 tane aldı. Kedem. <gülüyor> <gülüyor> Lambayı aldı. Ayakta yakan. kalan son oyunu. yakın. Ayakta yakın. Helal oğlum. 55 Brim hala. Kaçtan girene dikkat etsin. <Gülüyor> short short garaj. Cage'in var. Hadi. O <Gülüyor> helal helal. Ya, Oğlum, kaç vurdun? Oyuncu süvarına azmış bende. Bende ne ama. Benim de öyle. Da ben masa ben üstü zesine baksana. Yine masa üstü zettim. Full full ben full. Full'a full çekmiştim. Ben full. Bak ben full heaven oynayacağım. Ben smoke şov atacağım önünüze bir, bir tane bir o bir kadar. Insta smoke atsam mı short'a ya? Yok gerek yok. Raze. Uçul dur. Siz onu tutun bir. Zayko. Onun infosunu alacağım direkt be adam. Buralar. Bana. Görüşsü Döndüm ben. Döndüm. Atarım bir tane şeyi. MbK'deyim, MbK'deyim. Koşuyor, yerden. koşuyor. Koşuyorlar. Kuman indi. Smok attım bir tane. Gece açacağım adam. Crash atar sendeki. Longo yanıcı attı. Ananız kim gitmedi? Nereye gitti lan o? Sırabim kırıldı. Longo atarım bir smok. MbK'den çıktım ben. Long hiç yok kanka. Long hiç görmedim. Hepiniz dönmeyin oğlum ağa A, boş bak. Dönme, dönme, dönme. Döndüm. Shorta <gülüyor> attı. Aman okuyum. <gülüyor> ondan mende eşliyor birileri Spike yerleştiriyor. Ayıp, Şort var bir tane. 4 köşede sahada sahada. Düşman sağda. Güzel. Helal. Nay! Mita'nın sesi bir tık az geliyor bana ama olsun? O ne Bana da az geliyor. Şeymiş gibi kanka yan tarafta oynayan bir oyuncuymuş gibi geliyor. <gülüyor> Infoyu oradan veriyorlar sanıyorum. Oğlum, ben de anlamadım. Nefes edeyim ben? Yok oğlum. Oğlum Mita'nın iyi mi tatmış? Aa evet lan Mita senin sesin gelmiyor he. Hayır hayır. Ben sekiyorum. Bak birinden şutu Alo. Geri, Geri Alım. koşuyor. Atarım bir smoke. At. Çok Eyle, uzağım. Niye bu kadar şey oğlum bu? Don't gelmiyor. ya. hukka bende. Hukka. Hukka. Hey, yani. Kapalı oyna. Yani, Ka Kapalıyım. Kapalı, alacağım. Ben. alacağım. Ananı sikeyim 105 çok kötüyüm. Kaç açılma dur. Sen kaçılma dur. İşaretledim elmdakine. 105 vurdum ana. Kamera devrede. Kameraya gir. Tokooka. Görüş sağlıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Ah, Ayakta kalan son oyuncu. Ah şey, Başçe. çok çok. Gelarlar mı? Orada işte orada. Atladı oğlum. Bombalar gittiler. gittiler. <gülüyor> Girmedi oğlum. Bir long time'la. Oda 30 saniye. Amına koyayım nasıl furan vuruyor ya? Spike yerleştirildi. Bence shower'da bir de short'ta kanka. Ya da lamba da yapmış olabilir. Çıkın lan! Evet. <Gülüyor> Anlayın ki ya, yıkılayamadım. Kanka ne eski eski bu bilgisayar niye donuyor? Para çok yok, full çekemiyoruz. Eski, Yarım çekelim. Gelsenize şöver açılalım. Geliyor bir tane vururuz onu. Pardon. Benim de dondu. Kanka kayu geliyor buradan. Kayu. Volga gelmiyorlar değil mi? Geldi az önce. Ha, Front geldi işte. Ben pick atacağım bir tane. Kamera atsana. Üste. Geç. Okey okey. Görüş sağlıyor. Horba aldım. Bak ses git gel yapıyor bende şu an. Retake oyneriz bak. Drone'luyor. Horba <gülüyor> aldım. Anka bende şu an sesli sıkıntı var herhalde. Kanka B, be be. Uka girdi mi? Donk biri, donk. He donk. Kanka, heal us, sayı. Kanka. Çakış vardı. Kanka. vurdum. Spike yerleştirildi falan mı? Ananlamı ya oğlum sen. Saydın öldü. Biri git. Hadi da elbow da. ölürüm benim canım az. Bakal öl. Yapacak bir şey yok. yok bitmedik. Ulti falan oh, var yolda. oğlum. Ayakta kalan son oyuncu. Birincisi son line-up'ta büyüttüm her. Gitti de. Gitti ha. İyi de şimdi Bir düşman kaldı. Bomba. Hayal Rospo. Hayal da. Alın. İnternet kafedesim Sava. Oy oy. Öyle tamam mi? Oğlum sesler çok kötü. Nasıl ayarlayacağız bunu ya? Kafanda <gülüyor> göre. Belki operatör atsana bir tane. Operatör atayım <gülüyor> ha. <Wow. gülüyor> Kulçin var he Sen bir kadın sesimiz var az önce Ya sikeceğim kablonu da ananı da ananı da Ses duydum sanki ama Ben geldim bence okka Bir kalama birisi ele geçirmemiştir Kanka Okka'ya gel Kanka Okka'ya gelsene Geldim Okka İleriyi tarıyorum Şerraktan bir bol daha Görüldüler Bana Koptu derler Ben döndüm Np'ye bir şey Strong gönderiliyor Sikkat, Dikkat dikkat Kanka Girdi Sağtta, sağtta Tamam Yavuz bunu ne oldu? Yeşil de benim Biri, biri var he Öldü yeşil Lamba onu Helal evet. Kanka lamba galiba kayo Ölme bak. bak, çıktı. Kırım var herhalde oynamanız lazım. Ne kadar sevgileniyoruz. Şey e mı? mıyız? Bir düşman. Helal da. lan. Helal lan. Helal Ayakta kalan son oyun. Tamam, tamam. tamam yarısını aldım. Allah'ım sen koru yarap Aldın aldın salak. Helal oğlum. Rence. Nice. nice. Oh. <Gülüyor> Helal. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ah <gülüyor> ya Ben longa var. Ben smoke atıyorum şorta ya. 2 smoke'ım var zaten artık. Don Long döndüm döndüm. Ya, bozmuyorlar oynuyorlar sürekli. Şey, yok. Yok. var. Mı? Yok, sıktı. Geliyorum ben de. Ben de dönüyorum. Gelde. Nice işte bu oğlum. <Gülüyor> Hadi bakalım. Var bana, Nesin bu oğlum? Oge hoş geldin kanka. <Gülüyor> At <sana> şey. <Gülüyor> lan, gel. Abi, crosslar çok değişik ya. Bum. Öbürüne bu bir şey yapar mı? şey yapar. yapar mı? Öbürüne yapar kanka. <gülüyor> O Bu, Şu, Kırdılar kanka. Geliyorum. Çör oldum amına koyayım. Kanka geçer. Lambı ay ay ay ay. ay, ay. Ya ya Lamba. dur, Lamba. Lamba. dur lambayı alacağım. Site. Lamba. Dur lambayı alacağım. Site. Lamba. Ay. B'yi aldı. B'yi dödürüyor. CT. Önümde biri. Helal. T girdi mi saydı biri? Önümde biri. Benim herimde. Oğlum iki kişi var işte. Kanka B'ye gitti. Ortada şu an. CT aldı oğlum. Oyuncak attı. TP'ye girmiyorum. buraya iki saat olması lazım. GTA'nda Spike yerleştirildi. Bir yere huka galiba. <gülüyor> Herhalde. Backside, backside. Bekle. Bir canı var. Bomba. Neydi atın? Çalak geldi. İçeride. Yolda. Ne de galiba. Lal size elal. Nice. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <istiyoruz. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha Koyamazsınız yemeyeceğim şu an ben ben ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay bu sokayım bana alsana dayı ki Ulti benim alnına gitti bir tık ya Ay, Berke bey gelsene böyle Geleyim Ultim yok ama bence ADN'ler Tamam ADN tam, tamam Miki oyna Var var Eren sol tarafında kabul ama kulaklık o Bak bura var da Ben side Eren. içinde oynuyorum direkt <gülüyor> Aynen öyle Ney mi girelim? koru mu? Dal öyle. Ben oka cross koydum. Arkaya ok atıyor sürekli. Okay. Oğlum girdiler bize. Teke kes. Teke kes lan. Ölmem. Canı yok. Lensi bastın mı? Cross kuş Eren ben de geldim arkandayım. Güçlendirme attım bir tane önümüze. Gence atacağım. Bomba bastım yolda. <Gülüyor> İşte. Çanta yolda. Hiçavar ölüyor. Kaçavar, kaçavar, buldu da. Hopkada. Biter alam. Helal olsun. Helal olsun. Helal Nice işte bu. Yapışlar. Şeref dinle. beni. Sağladık hemen. Dur lan Niye silah attı? Abi de beleş ya amına koyayım. Evet, Ağda. Tuğba. Ağda, tuğba. Baba sahiptim yok mu burada ya? Aga bu klavye çok küçük. Bütün tuşlara basıyorum yanlışlıkla amına koyayım ya. Alışacaksın hocam. İlk maç. Oğlum, bilek destesiz oynuyor. Desteksiz oynuyorum. Sen düşün. Duyamıyor lan o. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine B gelseydim keşke. Aa, B, B mi Erdo? Dur dur. Atarım bir tane bak önüne. Oo Mitte var galiba. <gülüyor> 2 var. Var. Kokkada da var. Dronluyor burayı. Smoke. atarım o, o bir tane. Var, Ben döndüm sayı dikkatli döndüm. Ben sana bir şey değil mi? O yalan ayak. Ben de yani beni biliyorlar. Şey... Spike yerleştirildi. Çıkışa bak 78 vurdum ama. O <gülüyor> benim burada bir suyum vardı. <gülüyor> benim suyum da o. Bit lan ben mi? Bol suyun nerede oğlum? Anlı ki kanka. O benim, benim mi? Bitti o Cemel ya. Tamam Nereden geldi o? Versene tamam, versene. Oğlum tek yere ha. Ya şey yap. ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Al, Al Johnny. Tekrar başlıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Tamam, yapmıyorum tamam. <gülüyor> biz. Elden mi atayım direkt? Ah tat evet ben alacağım sana vandal. Hadi sağ oğlum. Bey, bey geciktim biraz sandalye çok kötü kanka çok sallanıyor yani. K'ya geldim Yine bey gibi Kalk okay, kalk Kim kal. kanka için kanka içildim kanka Öldü Ölmedi kaldı Sus sus sus Kaldırttı koyayım kafamaydım amına koyayım. Spike yerleştirildi. Hani Senin... biri yakal. Ben, ben <gülüyor> ya. Ben nasıl kör oldum ya. Kaç vurdun? Vuramadım vuramadım. Oğlum ya, o bu. Als? Elle, je daha bir. Site'ın adam, dolanır <gülüyor> adam. <gülüyor> Benim, benim, benim katologa katologa bomba bomba lan açıkım oturun birine Otur, oturun birine lan burada bir oturuyor oturun biriniz diyor ya ya yani canım, canı nasıl niye duruyorsun oturma arkadaşlar gerideki sağda önünde beni gösterirdi bu yarının son turu bir kem otur dedi. Otursun biri dedi. Canım anda oturma. Oyna lan. Silah atın silah. Atamıyor musun? Atamıyor. Benden çıkmıyor. Bulda Buldog atabilen var mı? Benim sıfır dolarım var. Ben hamam açılıyorum. Atma vol atma. Atmıyorum o okay. Açılacağım bir şey. Sait öldürsem atarsın onu. Tamam. Ananı satayım attığım yere bak. Gel birlikte benle. at onu, at onu. At şöyle. buraya bakın. Longshot, <gülüyor> <A, gülüyor> İki düşlüler açılmayalım. Daha Longshot ulti açmayalım mı? Daha Longshot ulti aç. Buraya Ne oldu? Bir ocağa. Koş, koş. Atıp iki varsın. O kadar yapsın. Elvo kanka biri. Elvo bölümü hey Lan örende ya. Ya. Hayır. Fon'da ben şurayı... hemen dönme lan. Ben şuraya. ben dönme lan. Longa neyi dağıtıyordum ya? Nerede o seni? Nerede hocam? Fark et. dedi. O kaltıyla. Birinci sen osurdun mu? Gele osurdu bence. Ya yok hangisi osurmadı oğlum ya. Evet abi herkes atsın sırayla. Gök soklayacağız. Oğlum bir <gülüyor> Katur kutur bir şey yok. Ben ben da. çok beni <gülüyor> kırdım. Ben niye kırıyon onu kıyon? Eee Gatlus Klasik. Aha gidelim aha. Yavaş şey oynayalım da biraz. Oya bıçağını atabilirim ki geriden oynayın? Ona yakalanma. Yahtı sikerler seni ya. Hızlandıralım mı A'yı bir yanda? Bekle ikisini de aldıralım. Sen attı mı Canik A'da A'da? Gel oynayalım. Ayol... Uç atıyorum. Bomba! kanka. nerede? nerede? Yok ki. Tut tut tut tut tut tarafı. Kanka öldü. geliyorum. Bir düşman kaldı. Tamam. Haf. Kala öyle, kal öyle, kal öyle, kal öyle. Tamam, tamam, tamam. Dur, ha, evet. He, oğlum işte lan. bu. İşte bu. Ne bağırıyorsun bir oğlum? Şey Çıkıyor sen oradan. Elinde oklu oh. o Ya iprime mi sana Sallanmaya başladı. Ne? ya tak tak tak. Kımazı Oşak aşaklarım sıkıştı ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar küçük ki sanılıyorum bunu ya. Pat diye patlayacak <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> girmeyin ben longa gidiyorum Bence be long oynuyorum <gülüyor> İltesi de orada sovayda A-sik Açılıyor ağastık ağastık açılıyor ağastık ağastık açılıyor. <gülüyor> git oğlum git git. Bu ka? İkinci Dostu hainler. Biz Kanka biri çatır çatır bir çatır çutur bir şey yiyor ama kanka yeter amına ama döktü. bombaladım kanka. देखो böyleden sonra bir bisküvi yiyeyim multara kufacağım şimdi masama da. Sesim gel bana koymuyor. Said tost patlatlık mı? Tost. Yani Bilmiyorum. Ben birimiz yememiz ben, yememiz ben, ben ben sabah yedim. Sabah yedik Mithail'la. Patatesle sabah patlar. Geriz kanka. Tamamına koymuşsundur oksine. Mithail'sfrostumuz da tükürmesin de kanka Ya attıracağım ben ama attım Dur dur. Sola yok sola bakma. Orası tamam. Beni üstünde Bakma. Orası tamam. Beni Küçün araştırma. üstünde üstünde. İndi. Kanka. Smokladın backside ettiğin yanıcı Attım yanıcıyı. Attım yanıcıyı. Güçlendirmeyi koydum. Hadi yürü. Yanıcıya sokeyim. Kötü oldu kanka. Uçtum da yanıcı sıktı. Bro, amına kovuyum, valla bro. <gülüyor> Oğlum şak şak sesi çıkar mısın, sikecem şimdi. Atı 200 bin. Fettifirare. <gülüyor> Orospu şimdi bunun attığın eline geçti. <gülüyor> Adana, Lan, nice hocam. Entee olur, olur olur olur olur. Kim oğlum güzel bonus, güzel bonus. Sıkıntı yok. İyisin, 5-10 oynuyorum çok iyiyim. İyisin, iyi. Bu sanayi niye salınıyor ya? Bir yapabiliriz. O benim son tekti az önce. O Tek değildi oğlum, Reize'de vardı. Kim? Reize oradaydı, backside'deydi. O zaman A'ya gidelim gel. Bekleyelim ne? oku bekleyelim. Bir ulti var kanka. Okay bekleyelim baba. Herkes senin resmin var burada. Duracağım şimdi. Kanka yakın almış olabilir bu sefer. Evet evet. Az bekle. Kanka, kanka bir şey söyleyelim mi? Bir dakika, Obi orvu or ultim geliyor. Ya <gülüyor> da nasıl kim? Şabır açıldı. Biraz bekle. Kanka bir şey söyleyelim mi? <gülüyor> Obi orvu ultim geliyor. Ya da nasıl kim? Şabır açıldı. <gülüyor> Onu alalım. Ben gidiyorum. Alalım onu, yakalayalım kanka, onu. Or çıkmıştır kanka. Orba aldı, orba alıyor burada. Arkadan arkaya be. bak, Arkadan yersin. Körüm. İki var önümde. Amana koydum. yıl var mı? Hil var mı? Lamba B. iki düştü. B. Lamba B. demişim şovur. direkt lan Sen oraya oyna öyle oraya git. Bekle, bekle smoklarını bekle. koyayım. Hayır biz değil belki. Tam tamam, biliyorum biliyorum biliyorum. Son 30 saniye. Brimstone bekliyor evet, bence Kandana, ne bence diyorsun? Kimse yok yok amına bunda... <gülüyor> <Ses yap. gülüyor> koyayım. Tamam ama yani. gel at. Hayır, o yanım buraya. Oraya da olabilir. Amına koydum. Bıçak var kur kanka. Yılın geldi mi? 4 saniye, saniye var. Bir saniye var. kalmadı. Gel sana. Aman ah, maz değil oğlum. Kanka. Şuraya alsana. Şuraya alsayın. Okey. Okey okay, tamam. CT 1 en az. 2-3 CT galiba. Şu orada mı? <gülüyor> Nelerdi Ultin ne var? Kurt sene var. Banktanakta tepeden çık. Onu da vursam. El ala ala ala. Destesi var ha. Grimstone hala. Hukka'ya <gülüyor> gidersek alırız. Hukka'ya <gülüyor> köye gidip çıkmamız lazım. Ben çıkarım hızlıca oradan. Yok çıkmasına çıkarız ama adam atar mı? Fake ben smoke getirdim. bir tane CT'e atayım ne diyorsun? İki smoke'ım kalsın. Tamam. Koysun ultiyi sonra. Ben gireyim tek açalım var inşallah çıkabilirim. Ne <gülüyor> yapıyorsun lan? Dolduruyorum. Veriyoruz lan. Yere bakmış eğilmiş geziyor da. Sola buraya gitmiş olabilir. Sola buraya gitmiş olabilir. Turon atıyorum ben yine yakın. At at. Sikip TP önüm. Atacağım kamerayı sikip ya. Kanka üstte 2, 2, 3. City de geldi Şanko. Çık çık. Dön aylığımı Yakın harikadet. Yakın geldi. evet. Sol yakın dikkat. Ama Yavın gelir. Körüğüm side'de. olur mu ki? Kuşçı var ya. Tuman atabilir. Şavrat olamıyorum, bekle. Cehennem geliyor. Bekle, bekle, bekle. Şortu al, şortu al. Şortu al. Az dayanın, az ay dayan. Ay. Ultim var. Benim önümde lamba önü var. Vol kırmış ha. Tamam. <gülüyor> <Ya, ya. gülüyor> Helal bir tane daha alabilir. <gülüyor> <Bilmiyor> patladı al. bomba kızdı ey helal, helal helal yarısını aldı mı Allah almış Allah. ya ben yakalayamadım ya anlık ha site'ı zor oluyacaktı multi boşa gitti ya Bıram ultisini aldık. Senin senin Nutalbi ne oldu ha, ta, şeye gitti. Dua'ya gitti benim galiba. Para yok bu ne? E koyuyor oraya Atarım. Var mı bana? Atarım. Çıkar bir tane daha. Gelsenize şovura vuralım. Şovura vuralım. Şovura vuralım. O kayı... Tabii buraya gelebiliyor. Tamam hepiniz aynı yere gitmeyin o zaman. Rap yok diyor. Şovta gitsin birkaç kişi daha. Ben, ben flash bir katar. Buna at buraya. Gösterme. Oo. Kırıyorsan kırsana. Beni gördü. Operatör Üste kutu üstte kutu üstü kutu 2 üst. vura. Ah. geldi. Kon, geldi. çocuğu geldi. baya. Alalım şu anda Alalım bitirelim. Alalım bitirelim haydi. Şey kanka, A'ya şey A'ya, ay, ay. ay, Bak, ya. smoklayacağım jet'i. Hızlı oynayacağız A'ya, Alırız. Kanka, atsana şu spike'ı. Kanka, büyük hey. Olsun, daha iyi gireriz kanka. Ben, ben uçacağım Lambayı mı açayım? Tarak üstüne mi açayım? üstüne Tamam. Direkt hızlı mı? Koşayım mı? Bekle bekle bir bekle ufaktan. Ufaktan bekle gel yeri. Kanka saklar artık böyle yalan ya. Tamam oynayalım, oynayalım, oynayalım. Bak şeyi aldık Smokladım kanka. Kanka seçinim yok şu an. Çeviyor. sova da burada. Ananla mı? Kaçın, Ananı sikeyim. Kutçisini aldık güzel oldu. Lambayı bir tane yanıcı atacağım. Neden? Frizzz, Frizzz, Frizzz, Frizzz, Frizzz. Oynama dur. Tek lan! Düşüyorum. Yakın, yakın, yakın. Ne, sumbuk girmiş olabilir lan. Ya. Ya. City, City biri. Nerede bu ya? Bonda. Şu over'da, bir de şeyde. City'de Şöyle lamba, lamba yerine gelmesi lazım Çekilin yolumdan Al bence lambayı çok geç <gülüyor> Yok trakşı trakşı var Gördü beni ben ölçüyüm <gülüyor> Oğlum ne yaptınız? Oğlum yanım Oğlum yanım bize Çok al Ola beni niye orda tek bıraktınız? Hepiniz dönmüştünüz. Bari oku kırıp dönün. <gülüyor> Helal kardeşim. Seni bulacağım. Yok iki vurun iki vurma şansım vardı. Biri mi yakalayamadım? Yakalsam ikiye vurmuştum. Ondan sonra öldürdüm. Rezults var short. Hayır shortsızda açılacak. Bekle shortsızı gelecek. Kalalım. Olağ hızlı gelmez eko değiller. Orc ile açılır mı? Mita çok free kanka. Yakın Hukka yakın. Burası açılacak. Ya biraz zorlayıp ağa girelim. ha. Ölmeyin de hokkaya. Girişinden müsaade. Bir şey söyleyeyim burayı alayım mı adamları? Fake atalım, B oynayalım ne diyorsunuz? Yok yok gel onun yanına buraya. Tonga dikkat et. Smoke'lar atacağım. O, o, Oynuyoruz kanka buraya. Shaver'a bir tane. Shaver oynama, Shaver, Shaver oynama. Hayda. <gülüyor> Shaver <gülüyor> öldü. Lambo olabilir. Lamboyu oynama. Gel. Dikkat. Nerede açalım bu Shaver'ı? DC'yi indirdim. gel. Sen buraya bak. Belki bal, gel gel. Sen buraya bak. Ordan. Al öyle. Bişman, sizi... isim, tam, Ölmek istemiyorum. Helal. L S Ç L L operatör aya gelmiş. Ya kafasını sıkıyordu lan bana. Vallaha. milyar. L Yarr. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Bir şey söyleyeyim mi? FK git. Araş. Direkt gele Araç. Kay kaya ultisi var, Kay kaya ultisi var. Olum ultiyle bir şey yapacağız ki. Ben direkt koşuyorum. Sadece benim okumu bozar. Tamam. benim bozar. Sadece bozar. de bozar. Hadi. Oh, Rush ya. dedik değil mi? Bu gece geldi. Duman indi. Ubediş, Oğlum ben gelmiyorum. Lampayı Lambayı yaktım oynama lambaya. Çok yakından bir bomba attım çünkü spike bende değil. Olzim var. Geri kaçtım. Bom long tarafı bura gelmiş olabilir ha. CT geldi. Direkt beni Herke ben dron açıyorum. açıyorum. Kanka arka geldi ya, arka geldi. Arka geldim. Arka geldim. Niye dönüyor? Ağabey. Niye dönüyorsun? Şakalan son. Şakalan Orada. Onun canı da çok az kanka. Ağzıma soğuk. Ağzıma soğuk. Helal helal. Mitha ultiye gittin oğlum niye drone açıyorsun biliyoruz infolarını zaten. <gülüyor> tamam ultiye gittin arkaya baksana işte Sonu sona oyna. Arkan ışığa mı geldi? Evet. geldi. geldim. Bir eleko yapalım bence ne diyorsunuz? Bence... Evo aldık kanka bu oyna. Ben ulti alırım asıyorsanız. Bir şerif atsana Mithat. Kaç çekebilen alsın da. Ya kurarsak şeyi alabiliriz bu arada. bombayı al lan lan. Haydi haydi haydi. Longa dikkat. Sesine kamera açayım ben. Okay. Ama Tama geçiyor bir sola. Hani açılacak gibi ya. Kamerada kalsana, kamerada kalsana. Gel kanka gel. Sağımı al. Sola bakıyorum. aldım. Senin Sol boş. MBK'yi MBK görmedim. Guard'ın çektiyorum. Guard'ın da boş, Guard'ın da boş. Kuka'ya dikkat. Kuka'ya dikkat. Aynen. Var, var, var. Kuka'ya bu ulti atarım, ulti atarım. Var, atarım. var. Atma, atma, ayraş. Yere çıktı Atacak. Spike bende. Koştu, Kuka içi. Koştu, Kuka içi. Oyundan basma lan. Pekti ya. Çocuk tek şu an CHT gelecek ama onu aldım. Gördü. Evvob evet, gelmesin. Aman akuyum ya. Ene, güzel. aldık. Boya iki vurup oluyoruz bu oyunu. çe söyleyeyim mi şey alalım hamama alalım hamama alalım short bakalım evet hamama al iki alalım bence a gelir bunlar a yoğun oynarlar fake diyorum oğlum işte. gidin b'ye b yapın dört dört b yap sonra smokelayıp shower alacağım. uci lambayı atacağım net fake kanka sessiz kalın biraz Önümüz yok. Ultiyi buraya. Ben klopdaki ses verdim. Nereye Döndüm ben de saldım burayı. Oynayalım. Oynayalım. Yakalayalım. Hemiçin. DT'ye 1 mol al. Gel gel gel. Dır dırsaküre dirşeyip Tepe girde bir önünde var. El bombası, reel Beni gördü amına koyayım. Hepimiz öldür. Arko öldü. Beni biliyorlar dayıfon. <gülüyor> Aptal. Beni biliyorlar dayıfon. Aptal şık kaldım orada ya. Oğlum razı çözemezsin. <gülüyor> var şu. An. Ben oynayamayacağım Berke, Berke. Okay. Bir düşman kaldı oğlum, Olur sen da. Oğlum, olur sen orada? Olur olur orada? işte bu oğlum, helal! Bir Lan bu ultiyi araştı, bitir oyun Oyunu bitirdim oğlum İzmanlar yazmış <gülüyor> <gülüyor> Sen mi yazdın? Helal hocam Helal <gülüyor> Başta sikiliyor gibi oldu Biri gülüyor, ama. Yani. biri kanka atıyor mu rakayım? Abi şu <gülüyor> kadar <gülüyor> bak, ben baktım ben. Yok oğlum ya. Erdo Erdo ulti ultiyi atmasa MVP'im amına koyayım. Vallaha. Ben ikona desem ana çıkıyor Erdo. Aa bir tane daha kalmış. Fefenaasınızsınız. <gülüyor> o zaman go.